Selam Sercan. Merhaba Alp'cim. Senin oyunlarda yetenekli olduğunu duydum ve sana meydan okuyorum. Herkes sihirbaz olduğunu söylüyor. Evet aslında bu söylentilerde bir gerçeklik payı da yok değil yani. İşte ben de bunu test etmek istiyorum. Hadi bir oyun oynayalım. Bir kutu var ve bu kutunun içinde siyah ve beyaz boncuklar var. Ve sana boncukların renklerini göstereceğim. İşte bu beyaz boncuk. Bak çıkarıyorum. Tamam evet bakıyoruz beyaz doğru. Ben de kendi çapımda sihirbaz sayılırım ve burada hile yapmıyorum. Matematik sihirbazısın sen. Evet bak bu da siyah boncuk. Evet siyah olan. Gördüğün gibi iki renkte boncuk var. Boncuklara istediğini yapabilirsin ama kutunun içine bakamazsın. İçine bakmak dışında her şeyi yapabilirsin. Sence beyaz boncukların sayısı mı daha fazla yoksa siyah boncukların mı? İşte sorun bu. Ama yani ben şimdi bilmiyorum bu soruya cevap vermek istemiyorum. Neden oynamayacak mıyız? Bilmiyorum ki bana sadece iki tane boncuk gösterdin. En az bir tane beyaz ve en az bir tane siyah boncuk olduğunu biliyorum. Oyunun kuralı bu söylemiştim. Kutunun içine bakamazsın. Peki bazılarını dışarı çıkarabilir miyim kutudan? İstersen bunu ben yapabilirim. Hayır hayır hayır bunu ben yapmak istiyorum. Çünkü sen boncukları biliyorsun. Dışarı çıkaracağım boncukları seçebilirsin. Ama kutunun içine bakmadan boncukları ben seçersem rastgele seçerim. Siyah seçtim. Başka çıkarabilir miyim? Tabii. Ama önce seçtiğim boncuyu kutuya geri koyacağız. Tamam olur. Şimdi seçiyorum. Gözlerim kapalı. Evet. Seçiyorum. Beyaz. 10 kere boncuk seçtim. 5 tane beyaz, 5 tane de siyah boncuk çıktı. Evet. Tabii ki tüm paramı bu olasılık üzerine yatıramam. Sonuç olarak 10 kez boncuk seçtim. 5 kez siyah, 5 kez beyaz çıktı. Ama yine de tahmin etmemi istiyorsan ille de beyaz ve siyah boncukların sayısının birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Tahminin bu mu? Son kararın mı? Evet, birebir. Her bir siyah boncuk için bir tane beyaz boncuk var. Yani boncukların yarısı siyah, yarısı da beyaz. Bu arada son derece yanlış tahminde bulunmuş olabilirim. Aç kutuyu da görelim. Yanlış cevap. İki siyah, dört tane de beyaz boncuğumuz var. O halde doğru cevap. Her iki beyaz boncuk için bir tane siyah boncuk var olmalıydı. Yani ikiye bir. Aslında oyunun başına doğru cevaba çok yakındın. Evet. İşte bu yüzden her bir denemenin doğru cevap verme olasılığını düşürdüğünü düşünüyorum. Hayır hayır ben buna kesinlikle katılmıyorum. Fazla deneme beni bu sefer yanıltmış olabilir tamam. Ama ne kadar çok denersem aslında doğru cevaba da o kadar yaklaşmış olacağımı biliyorum. İstersen bir daha oynayalım.